Ülkenin en güçlü makamında otursanız dahi bazen gücünüz yetmez. Yetmemesi bir yana sizi o koltuktan alıp indirirler. Bu bölümde aynı böyle bir hikayeye. Seçilen son başbakan Ahmet Davutoğlu'nun haline neden olan olaya bakıyoruz. Davutoğlu geldi, yolsuzluklarla uğraştı, dört bakan Yüce divana dedi, şeffaflık paketleri açıkladı ama nafile. Uğraşılmaması gerekene. Para ve gücün ittifakına bulaşmıştı. Hadi gelin cesaretle başlayan, hayal kırıklığıyla sonlanan ve Davutoğlu'na yepyeni yollar açan olaylar zincirine bakalım. Belki de AK Parti'nin kaderinin belirlendiği gece. 21 Aralık 2014 Pazar gecesi Ankara. Başbakanlık konutu. Başbakan Davutoğlu, kurmaylarıyla toplantı halinde. Gecenin karanlığında dört araç konuta giriş yapıyor. Gelenler, meclisin soruşturması altında olan dört eski bakan. Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar. Bekleme salonunda heyecanlı sıranın kendilerine gelmesini bekliyorlar. Heyecanlılar, çünkü o gün Davutoğlu'nun bir cümlesinden ziyadesiyle rahatsız oldular. Kim harama bulaşırsa, kardeşimiz de olsa, Kolunu koparmaya kararlıyız. Bu boşuna yapılmış bir açıklama değildi. Birkaç gün önce komisyon üyeleri Davutoğlu ile yaptıkları görüşmede, dörtlülerin Yüce Divan'a gönderilmelerine karar verdiklerini söylemişlerdi. Davutoğlu da kararınızın arkasında durabilecek misiniz diye sormuş, karşılığında da evet cevabını almıştı. Başbakanın bu soruyu sorması olayın sadece basit bir yolsuzluk değil, aynı zamanda büyük bir operasyonla açığa çıkmış olmasıydı. Tam bir yıl önce 17 Aralık 2013 günü AK Parti'nin uzatmalı müttefiki Fethullahçıların yargı ve emniyet içerisindeki adamları dört bakan ve oğulları hakkında operasyonlar başlattı. O günlerde AK Parti kendini korumuş, bu iddiaları zamanı geldiğinde inceleyeceğini ama şimdi büyük bir operasyonun hedefinde olduğunu söylemişti. Hatta dönemin başbakanı Erdoğan 25 Aralık günü AK Parti yolsuzluklara göz yummaz. Buradan aziz milletime bir kez daha bunun sözünü veriyorum. Milletim müsteri olsun, milletin gönlünü ferah tutsun bize güvensin. Bu iddialar doğru ise gereği neyse yapılacaktır. Çürükleri temizleriz ya da temizlenmesi için gerekeni yaparız." demişti. 17-25'in tozu dumanı dağıldığında, 2014'ün Mayıs ayında dört bakan hakkında mecliste soruşturma komisyonu kurulmuştu. AK Partililer dahil herkes bu komisyonu işaret ediyordu ve o gün gelmişti. Komisyon kararını açıklayacaktı. Ama dört bakan pes etmeye niyetli değildi Davutoğlu ise o gece, dört bakanı kabul ettiğinde kendinden emindi. O günlerde o geceki toplantının ayrıntılarını yazan gazeteci Deniz Zeyrek'le süreci konuştum. Davutoğlu o zaman zaten bu bakanlara şunu söylüyor. Diyor ki bakın, e, ne yaparsak yapalım sonuç itibariyle ortaya dökülenler nedeniyle zan altında kalacaksınız. Bunların netleşmesi açısından, aklanmanız açısından bu süreç, Yüce Divan süreci Lehimize olur gibi bir görüş dile getirmiş ama bu o toplantı sırasında toplantıya katılan bakanlar bu kapı açıldıktan sonra birçok şeyin ortaya döküleceğini, kamuoyunun önünde tartışılacağını vesaire gerekçe gösterip Davutoğlu'na itiraz etmişler. Davutoğlu ısrar etmiş eğer bir şüpheniz yoksa bu bizim lehimize bir durum diye çok ısrarcı olmuş. Yüce Divan yargılaması sürerken başbakan olarak benim yanımda poz verecek misiniz? Ben bu bakanıma güveniyorum diyecek misiniz? Anlamında soruyor. Ama netice itibariyle Ahmet Davutoğlu'nun böyle bir güven ilişkisi kurmadığını ortaya çıkan sonuçtan anlıyoruz. Yani Ahmet Davutoğlu'nun da kafasında o bakanlarla ilgili ciddi kuşkular oluşmuş. O nedenle de ısrarcı olmuş. Ve to o toplantı bittiğinde e, bir sonraki gün, saat 11'de basın toplantısı ile Yüce Divan kararının açıklanması kararlaştırılmış. Gel gelelim bu karar bakanlar için olacak iş değildi. Dörtlüler konuttan ayrılırken son bir gayretle onları koruyabilecek tek kişiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a konuyu açmaya karar verdiler. İçlerinden Zafer Çağlayan'ı temsilci seçtiler ve Çağlayan külliyenin yolunu tuttu. Erdoğan çok net bir şekilde reddetmişti. Tartışmamıştı bile. Yani iyi mi olur, kötü mü olur vesaire hayır böyle bir şey yapmayacaksınız diye çok net bir tavır koymuştu. Gün dönmüş Ankara soğuk bir sabaha uyanmıştı. Başbakan dörtlülerin basın toplantısını beklerken bakanlar komisyon toplantısını uzatmak zaman kazanmak için itiraz dilekçelerini hazırlıyorlardı. Saatler 11'i gösterdiğinde bakanlardan çıt yoktu. Davutoğlu dörtleri arayıp basın toplantısını sorduğunda Erdoğan'ın yapmayın dediği öğrendi. Telefon kapanırken Cumhurbaşkanı'na başbakanın acil ziyaret haberi ulaştı. Davutoğlu, başbakanlık konutunu Erdoğan'ın ikamet ettiği Dışişleri konutuna bağlayan tünelden geçti ve Erdoğan'la buluştu. Bu kısa görüşme sırasında Davutoğlu, Erdoğan'ı ikna etmeye çalıştı. Şimdi bu olayı çözerlerse iyi olacağını, aksi halde partinin değerlerinin sorgulanacağını ve ileride partiye büyük zararı olacağını anlatıyor, Cumhurbaşkanı ise Davutoğlu'nun bu tavrına sıcak yaklaşıyordu. Bu görüşmenin hemen ardından Davutoğlu konuttan ayrılıp başbakanlar geçti ve Komisyon Başkanı Hakkı Köylü'yü davet etti. Davutoğlu işin peşini bırakmamakta kararlıydı. Tarihi toplantının başlayacağı saat 3'tü ama Komisyon Başkanı Köylü hala başbakanlıktaydı. Başkan köylü tam 45 dakika sonra komisyona gelebildi. Ancak mecliste olağanüstü bir hal vardı. Basın mensupları toplantının yapıldığı odaya çıkan koridorlara alınmıyor, üstüne jammerlarla tüm iletişim kesiliyordu. Dört bakanın üçü, itirazlarını içeren dilekçelerini sundular. Komisyon başkanı bu itirazları bilirkişin incelemesi için toplantıya bir saat ara verdi. Basın mensupları başkanın peşini bırakmıyor, bu son dakika itirazının nedenini öğrenmeye çalışıyorlardı. Başkan, ''Bilir kişiye bakıyorum. İşin içinden çıkabilirse görüşeceğiz. Çıkamazsa ertelemeyi düşünüyoruz.'' dedi. Bu arada Makedonya seyahatini 3 saat erteleyen Davutoğlu uçağına binmeden önce şu açıklamayı yaptı. ''Herkes soruşturma komisyonunun işleyişi bakımından dikkatli olmak durumunda. Bırakalım komisyon kendi çalışmasını tamamlasın, komisyonun işleyişiyle ilgili tereddüt uyandıracak her türlü açıklamadan kaçınmak gerekir.'' diyordu. Davutoğlu bu açıklamasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden komisyon üyelerini etkilemeye çalışanlara mesaj veriyordu. Davutoğlu uçağına binerken komisyon yeniden toplanıyordu ki bir telefon çalmaya başladı. Hem de jammerleri delip karantina altındaki salonda. Çalan telefonun sahibi komisyon başkanı Hakkı Köylü'ydü. Toplantıyı bırakıp tuvalete koştu. O işte o telefon o telefon yani bakanlarla yapılan, görüşmeden sonra yapılan Cumhurbaşkanı'nın duruma müdahale ettiği telefon. Yani o orada Cumhurbaşkanı bu işin yani Hakkı Köylü'ye Ahmet Davutoğlu'nun değil benim dediğimi yapacaksın dediği telefon. Köylü geri döndüğünde işler çok hızlı ilerlemeye başladı. AK Parti üyeler tam kapsamlı bir değerlendirme için toplantının 5 Hoca'ya ertelenmesini teklif ettiler. Bu teklif hemen kabul edildi. Dörtlüler istediklerini elde etmişti. Şimdi 5 Ocağa kadar zamanları vardı. Ertesi gün koma oyunda komisyon üyelerinin baskı altında olduğuna dair şüphelere karşı Başkan Köylü, ''Biz vicdanımızda baş başayız. Bir yanlışlık yapmayalım diye her şeyi inceliyoruz.'' diyor. Dün gelen telefonun hasta işinden olduğunu açıklıyordu. Ancak bu açıklama kimseyi ikna edemiyordu. Komisyonun AK Parti üyeleri ne yapacaklarını şaşırmışlardı. Başbakan ve parti, yüce divanı işaret ediyor. Külliye ise tam tersini. Tam bu günlerde Davutoğlu'na bir destek partinin ağır toplarından Nedis Başkanı Cemil Çiçek'ten geldi. Yüce Divan'a gitmezlerse bu konu hiç durmadan tartışılır. Tartışmalar sürer durur. Giderlerse mahkeme karar verir ve üzerinde fazla durulmaz. Hayat devam eder. AK Parti'de tam bir kararsızlık hali vardı. Beklenen tarih gelmişti. 5 Ocak günü Ankara, komisyonun kararına kilitlenmişti. Saat 14'te kapıların kapanmasıyla tartışmalar başladı. CHP'li üyeler toplantıyı uzatmaya, AK Partililer ise hemen oylamaya geçmek istiyorlardı. CHP'nin 4, MHP'nin 1 vekili her oylamada Yüce Divan'a gönderilmeleri konusunda oy verirken, AK Partili 9 vekil tam tersi oy kullanıyordu. Sonuç belli olmuştu. Komisyon 2 haftada kararını değiştirmiş, ülkeyi çalkalayan iddiaları mesnetsiz bulmuştu. Top genel kurulu atıldı. Tarih 20 Ocak'tı. Başbakan Davutoğlu ise 4 Bakanı Yüce Divan yolunun kapandığını anlamıştı. Ertesi gün yaptığı konuşmada kendi mücadelemizi kendimiz veririz. Neyi ne zaman yapacağımıza biz karar veririz. Hangi tedbiri ne zaman alacağımıza biz karar veririz. Hiç kimsenin küçük tilke hesaplarıyla yönümüzü değiştirmeyiz diyordu. Yeni mücadelesi için ta derine inmeye, yolsuzluğun kaynağını kurutmaya karar vermişti. Meclisteki Yüce Divan oylamasından 6 gün önce 14 Ocak'ta kamuda şeffaflık paketini açıklayıverdi. Bu tasarıya göre partilerin il ilçe başkanlarından tutun, tüm siyaset ve bürokrasiye mal bildirimi zorunluluğu getiriyor, inşaat rantlarına vergi koyuyor, amirleri hakkında ihbarda bulunan kamu görevlilerine koruma sağlıyordu. Bu paket Ankara'ya bomba gibi düştü. Başbakan yıllar içerisinde adım adım kurulan ve nihayetinde koca bir imparatorluğa evrilen sisteme seni yıkacağım diyordu. Para demek güç demekti. Davutoğlu'nun elinde ise sadece etik değerler ve başbakanlığı vardı. Bu Neredeyse imkansız bir mücadeleydi. Kazanılacaksa bile tüm devlet sisteminin birbirine kenetlenmesi gerekiyordu. Herkesin gözü yine külliyeye döndü. Paketin açıklanmasından bir gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partilileri ağırladığı bir toplantıda konuyu bu şeffaflık paketine getirdi. Böyle giderse görev alacak il ve ilçe başkanı bulamazsınız diyordu. Erdoğan bizzat kendisi pakete karşı çıkmıştı. Şeffaflık şeyi olsaydı eğer bütün siyasetçiler hesap verecekti. Yani mal varlıkları vesaire etik kuralları olacaktı vesaire biraz hayat siyasetçiler için zorlaşacaktı. Onun için de siyasetçilere uygun bir yaklaşım değil tozlu raflara kaldırıldı ve bir daha indirmediler. Davutoğlu ile Erdoğan arasındaki bu ayrışma bir ilkti ve devamı da gelecekti. 20 Ocak geldiğinde Gözler meclisteydi. Dört bakan için Yüce Divan oylaması günüydü. Başbakan programını değiştirmemiş, İngiltere seyahatine çıkmıştı. Zira komisyon kararı sonrası AK Partilerin vereceği oy belli olmuştu. O gün orada görünmek istemiyordu. Egemen bağışını oy kullanma şekli bile insanlara da çok tepki aldı. Bir de böyle iddialar... Bazı iddialar vardı bazı bakanlarla ilgili. Yani hükümet falan, hükümetin politikalarıyla hiç ilgisi yoktu. Yani Egemen Bağış'la ilgili şey işte bir bilmem kimin vize sorununun çözülmesinden bahsediyor. İşte e, diğeri işte bilmem e, bir yerden getirilen altınlardan bahsediliyor. Dolayısıyla da onların üslubu biraz AK Parti şeyinde de e, bu Ahmet Davutoğlu'nun Kafasındaki karışıklığa neden oldu. Oylama sonuçlara gelmeye başladığında Yüce Divan'a gitmeleri gerektiğini düşünen AK Partililer için tek teselli 48 milletvekiline kadar fire verilmesiydi. Ancak sonuç değişmiyordu. Dört bakanı Yüce Divan yolu tam da beklenildiği gibi kapandı. Para ve gücün iktidarı rahat bir nefes almıştı. Şimdi yollarına çıkan etik şeffaflık diyen başbakanın halli gerekiyordu. Bu iki olay Davutoğlu'nu başbakanlıktan düşünecek sürecin başlangıcı oldu. Davutoğlu artık her adımında karşısında bu imparatorluğu bulacak, yol arkadaşları tarafından yalnız bırakılacaktı. Bir sene 4 ay boyunca uğraştı ama Mayıs 2016'da Pelikan dosyası adı verilen bir yazıyla hedefe konup Erdoğan'ın da istifasını istemesiyle ülkenin seçilen son başbakanı sıfatıyla görevini bırakacaktı. Maalesef denetimlerin azaldığı işte hükümet icraatlerinin denetlenemediği ülke bütçesinin nasıl harcandığının düzgün bir şekilde denetlenemediği bir ortamdayız bu da AK Parti'nin aleyhine yazıyor ve bunu 17-25'ten bağımsız söylüyorum işte sonuçta şeye yansıyor sandığa yansıyor bir şekilde o gece, 21 Aralık gecesi Dörtlüler Yüce Divan'a gönderilseydi 5 sene sonraki yerel seçimlerde AK Parti'yi en çok zorlayan israf söylemi halkta karşılık bulur muydu? Partinin bir şansı daha olabilirdi. O gün şeffaflık diyen hoca, bugün de aynı ilkeleri tekrarlıyor. Tek farkla, yeni partisiyle eski partisine karşı.